Merhabalar. 11-17 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz biraz yoğun bir dolunayımız var. Önemli gezegen etkileşimleri var. Hem şanslı hem zorlayıcı bir hafta olacak bizler için. Ee, ve geçtiğimiz haftanın o sakinliğini artık üzerimizden atmaya başlayacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olabilirsiniz. Ve beni instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine Ağustos-Eylül ayı gibi başlatmayı planladığım temel seviye astroloji eğitimi için de opikusastroloji.gmail.com adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet. 11-17 Temmuz haftasına gelecek olursak. Öncelikle 9 Temmuz'da başlayan Merkür-Jüpiter karesi ile beraber biraz büyük laflar etme, büyük sözler, büyük cümleler kullanma gibi etkileşimler açık olduğumuz bir hafta girişi yapıyoruz. 11 Temmuz'da Ay-Yay Burcu'nda aslında biraz hayatın daha keyifli taraflarının tadını çıkarmaya çalıştığımız bir hafta başlangıcı olacaktır. 12 Temmuz'da Ay'ın oğlak Burcu geçişi ile beraber biraz daha ciddi meseleler, sorumluluklarımız, iş hayatımıza dair bir etkileşimler gündemimizde olmaya başlayacak. 13 Temmuz gününe geldiğimizde ise Venüs-Satürn üçgeni dikkat çekiyor. Venüs 24 derece İkizler burcunda, Satürn 24 derece kova burcunda bulunmakta. Burada özellikle Sağlam başlangıçlar, sağlam ilişkiler, maddi anlamda kalıcı bir takım başlangıçlar, anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler adına oldukça etkin bir gün olacaktır. Yani evlilikler için, ortaklıklar için, uzun vadeli başlangıçlar için güzel ve destekleyici bir görünüm var. Özellikle ateş ve hava grupları için bu etkileşim çok yoğun. 13 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. 21 derece oğlak burcunda meydana gelecek ve bu dolunayın aynı zamanda ile çok yakın olduğunu gözlemliyoruz. Zaten bu dolunaya dair detaylı bir video paylaşmıştım. Aslında bu haftanın genel temasını oluşturan bir dolunay. Dolayısıyla o videoyu dinlemediyseniz bu videodan sonra mutlaka dolunay videomu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu dolunayın ile özellikle retro ile kavuşumda olması tabi çok köklü dönüşümler, değişimler, bitişler ve başlangıçları da beraberinde getirecektir. Geleceğimizle alakalı uzun vadeli planlar yapmak adına bazen sert hamlelerde bulunmamız gerekiyor. Veya bu sert hamlelere maruz kalabiliyoruz arkadaşlar. 14 Temmuz'a geldiğimizde ise Merkür-Uranüs arasında güzel bir destekleyici görünüm var. Merkür 18 derece yengeç burcunda Uranüs ise 18 derece boğa burcunda özellikle emlak piyasası, yatırımlar, para piyasasıyla alakalı ufak da olsa güzel hareketlilikler söz konusu olabilir. Bazı harita sahipleri özellikle emlak, gayrimenkul alanlarından güzel e, kazançlar sağlayabilir. Kendi değerlerimizi keşfetmek, kendi varlıklarımızın farkına varmak ve bunlara şükretmek adına güzel başlangıçlar. Yine ev almak, e, ev taşımak, kontrat imzalamak, parasal anlamda yatırım yapmak adına da değerlendirilebilecek bir gün. 14 Temmuz günü ancak 14 Temmuz aynı zamanda Venüs Neptün karesi var Venüs 25 derece ikizler burcundayken Neptün 25 derece balık burcunda özellikle değişken burçlar yani ya ikizler balık ve başak burçlarının bu derecelerinde biraz sert etkileşimler olabilir. Bu noktada özellikle ikili ilişkilerde yanılsamalar, anda aldanmalar, kandırılmalar, parasal konularda e, görünenin arkasındaki farklı bir yapılanma durumları e, ön plana çıkabilir. Bunlarla alakalı açıkçası biraz belirsiz puslu bir hava hakim olmaya başlayacak. 14 Temmuz'da aynı zamanda Ay Kova Burcu'na geçiyor ve Ay'ın Kova Burcu geçişiyle beraber biraz daha toplumsal konular, biraz daha e, geniş vizyonlara odaklanmaya başlayacağımız, belki arkadaşlarımız sosyal çevremizde daha çok vakit geçirmeye fokuslanacağımız bir gündemde bizlerle birlikte olacaktır. E, 14-16 Temmuz arası nispeten daha sakin bir süreç ve 16 Temmuz'da Ay Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Hafta sonu özellikle dinlenmek, geri çekilmek, biraz meditasyon yapmak, dua etmek, olanı bitene idrak etmek, dolunayın etkilerini özümseyebilmek adına güzel bir fırsat. Duş almak, kişisel bakımla alakalı işlemler yapmak, dediğim gibi bol bol spiritel, ruhani çalışmalar yapmak adına çok keyifli olacaktır bu hafta sonu. Haftanın son günü 17 Temmuz gününde ise Merkür-Neptün üçgeni ay balık enerjisiyle beraber haftanın son gününü destekliyor. Çok güzel spiritüel mesajlar alabiliriz. Dualarımızın yanıtlarını alabiliriz. E, hayalini kurduğumuz, uzun süredir beklediğimiz konularla alakalı önemli gelişmeler, haberler, iletişim fırsatları yakalayabiliriz ve bu etkileşimle beraber biraz daha hafta sonunda kendimizi iyi hissetmeye başlayacağız, toparlanmaya başlayacağız, e, dualarımızın duyulduğunu e, ve aslında yalnız olmadığımızı hissedeceğimiz etkileşimlere açık olacağımız bir hafta sonu olacaktır. Evet, genel etkileşimler bu şekilde. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar, bu hafta 10. evinizde özellikle geleceğinizle alakalı alacağınız kararlarda önemli radikal durumlar söz konusu olacaktır. Bu bağlamda geleceğinizle alakalı bazen sert bitişler, başlangıçlar veya otorite konumundaki kişilerle alakalı farkındalıklar hayatınızda etkin olabilir. Artık belki bazı kararları ilan etmenin, gücünüzü ispat etmenin zamanı da gelmiş olabilir sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun, görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları. Bu hafta özellikle e, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı, yeni bir çevre, belki biraz uzaklaşma, farklı şehirlere gitme, seyahat planları ve eğitim planları ile alakalı önemli radikal değişimler yaşayabilirsiniz. Birçoğunuz ani kararlığa taşınma, yer değiştirme, şehir veya ülke değiştirme gibi gündemlerle ilgilenirken bazı hukuksal süreçlerde hayatınıza dahil olmaya başlayabilir. Özellikle ruhsal anlamda e, bazı gizli bilgiler ulaşabilir ve bu bağlamda görebilirsiniz. Görüşünüzü biraz daha derinleştirebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta özellikle Oğlak Burcu'nda meydana gelen dolunayla beraber biraz daha derin mevzulara odaklanmaya başlıyorsunuz. Sezgileriniz, hisleriniz, ihtiyaçlarınız ön plana çıkmaya başlıyor. Parasal konular, eşin maddi durumu ortaklaşa gelir gider dengesiyle alakalı bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Harcamalarınızı, bütçenizi, varsa borçlarınızı kapatabileceğiniz, bunlarla alakalı artık netleşebileceğiniz bir süreç hakim olurken yine derinlerde kendinizden saklamış olduğunuz bazı gerçeklikler ile de yüzleşmeniz söz konusu olacaktır. Bazı mesajlar alabilirsiniz ve biraz insanlardan uzaklaşma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeç Burçları, bu hafta 7. Enis'de meydana gelen Dolunay ile beraber ikili ilişkiler, ortaklıklar alanında bir kapanış, bir tamamlanma enerjisi hakim. Bu noktada özellikle birçok ilişkilerin sonuna gelinmiş olabileceği gibi ilişkinin boyut değiştirmesi, dönüşmesi, yeniden yapılandırılması durumları da söz konusu olabilir. Partneriniz, ortağınız, muhatabınız bu hafta her kimse onun hayatınızda daha etkin olduğu ve sizin gündeminizin de ona göre şekillendiği bir hafta olacak gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta olarak Burcu'nda meydana gelen Dolunay ile beraber özellikle iş hayatınız, rutinleriniz, hayat akışınızla alakalı bir kapanış süreci hakim. Belki bir işten çıkıp farklı bir işe giriyorsunuz. Belki biraz tatile çıkıyorsunuz ve rutinlerinizde değişeceklik yapıyorsunuz. Belki de sağlık sorunları ve problemleri varsa bunlara odaklanmaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda e, bu noktada hayat rutinlerinizi değiştirmek, belki beslenme planı, belki spor rutini gibi hayatınıza yeni alışkanlıklar eklemek istediğiniz bir haftada olacaktır. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta Oğlak Burcunda meydana gelen Dolunay'la beraber aşk hayatınızla alakalı köklü değişimler söz konusu olabilir. Bir aşkın e, flörtün sonuna gelinebileceği gibi çok güçlü bağlantılar hissedeceğiniz yeni bir aşk macerası da hayatınıza e, bum diye dahil olabilir. Çocuklarla alakalı önemli gelişmeler varken tutkularınız, arzularınız, seveslerinizin çok hat safhaya çıkacağı bir gündem. Artık karşı koyamayacağınız bir takım durumlar ve süreçler içerisinde olacaksınız. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları, bu hafta Oğlak Burcu'nda meydana gelen Dolunay ile beraber köklerinize iniyorsunuz. Temelden bir takım şeyleri değiştirmenin gerektiğinin farkına vardığınız bir süreç. Özellikle geçmiş algılarınız, geçmiş yaşantınız, aileniz. Yaşadığınız yer varsa evliliğinizle alakalı gündemlerde bir takım sallantılar yaşanabilir. Bunlar aslında köklü bir temizlik sürecini başlatıyor olacak. Aile içerisinde bir takım sorunlar yaşanabilir. Bir taşınma yer değişimi gündemi de ön plana çıkabilir ama siz artık kökten bir takım şeyleri temizlemeye, yeni bir düzen inşa etmeye başlayacaksınız bu hafta itibariyle. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta 3. elinizde meydana gelen dolunayla beraber çok önemli haberler alabilir, çok önemli kararlara imza atabilirsiniz. Özellikle yakın çevreniz, kardeşlerinizle alakalı önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Onların hayatındaki etkinlikler sizi de dolaylı olarak etkileyebileceği gibi bir anlaşmanın, bir sözleşmenin sonuna gelebilir veya bir konuda net bir karara varabilirsiniz. Bazı haberler kulağınıza çalınabilir ve keskin virajlardan geçebilirsiniz sevgili akrep burçları ama bu haber, bu karar her neyse sizin hayrınıza hizmet edecek güzel bir hafta olsun görüşmek üzere hoşçakalın Merhaba sevgili yay burçları bu hafta özellikle parasal konular kaynaklar gelir gider dengesi ile alakalı önemli kapanışlar tamamlanmalar söz konusu Gelirlerinizle alakalı bir karar sürecine gelebileceğiniz gibi bir iş değişikliği veya önemli bir harcama de söz konusu olabilir. Kendi değerinizi çok fazla sorgulayacaksınız. Özellikle kaynaklar üzerinden bu sorgulamayı uzun zamandır yapıyorsunuz zaten. Ama bu konuda artık bir net görüşe ihtiyacınız olacak ve belki de cesaret göstermeniz gerekecek sevgili yay burçları. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta sizin için gerçekten büyük bir dönüm noktası. Kendinizle alakalı bugüne kadar belki kendinizden bile ummadığınız çok radikal ve sert kararlar alabilirsiniz. Hayatınızın gidişatının rotasını değiştirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Özellikle istikameti siz belirleyeceksiniz. Direksiyon sizin elinizde ve bunu yaparken biraz çevrenizdeki insanlarda da sert tutumlar sergileyebilirsiniz. Artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Güç sizin elinizde ve bunun uzun zamandır düşünüyordunuz sevgili oğlaklar. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta içsel bir uyanış yaşayacaksınız. Rüyalarınız, geçmişte kalan durumlar, bilinçaltınız, travmalarınız, korkularınız, kaygılarınız çok fazla mesaj alacağınız bir gündem. Ee, gerçekten kendinizi çok zorlanmış hissedebilirsiniz, uykularınız kaçabilir ve aslında e, bir değişim sürecinin başlangıcındasınız ve önümüzdeki aylarda bunu artık dış dünyaya yansıtıyor olacaksınız. Korkularınız, kaygılarınız, geçmişle alakalı travmalarınız bu saatte kapınızı çalıyorsa bu hafta itibariyle bunları kökten temizlemek adına da fırsatlarınız olacak demektir. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçlarım. Bu hafta özellikle hayaller, hedefler, umutlar, arkadaşlar ve sosyal çevreler alanında bir kapanış, bir tamamlanma enerjisi hakim. Belki bir hayalinizden artık vazgeçiyorsunuz, belki bir sürecin artık sonuna geldiniz. Belki bir dostunuz ve arkadaşınızla alakalı önemli bir şeyler öğrendiniz ve bu dostluğu arkadaşlığı sorgulamaya başlıyorsunuz. Belki de çok farklı bir çevreye girdiniz ve güçlü kimselerle tanıştınız ve bunlarla beraber artık yeni umutlar ve hayallerin peşinden ilerleyeceksiniz. Her ne oluyorsa hayatınızda büyük adımlar atılmaya başlanıyor. Sistem artık sizi destekliyor. Sevgili balıklar güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Dediğim gibi dolunay videosunda dinlerseniz daha net bir şekilde bu hafta hakkında fikir sahibi olursunuz. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni instagram opikustan da takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için yine instagram opikus veya opikusasöyleceği gmail.com adresinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Sevgiler, hoşçakalın.